Merhaba Mastermind izleyicileri. İlk duyunca kulağa garip geliyor ama e, gerçek olacaktır muhakkak bir gün. Dünyanın ilk uzay oteli açılıyor. 2027'de açılması planlanıyor bu otelin. Aynı anda 400 kişiye ev sahipliği yapacak. Evet, haberde de duyduğunuz gibi yıllardır uzayda bir otel inşa etmek için uğraşan Orbital Assembly Corporation yani OEC 2027'de hizmet vermeye başlaması beklenen uzay otelinin duyurusunu tüm dünyaya yaptı. Bununla da yetinmeyen firma inşaatın başlayacağı yıl ve tatilin tahmini fiyatını da açıkladı. Yapılan açıklamalara göre misafirler bu tür bir tatil için birkaç 10 milyon doları gözden çıkaracak. İnsanoğlunun uzaya olan bakış açısı son birkaç yıldır tümüyle değişti. Bu bağlamda Başta SpaceX olmak üzere şirketler insanları bir şekilde uzaya götürmeyi ve hatta Mars'a koloni kurmayı planlıyorlar. Bu projenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tam olarak net değil. Ancak bir süre sonra uzayda tatil yapabileceğiz gibi görünüyor. Zira Orbital Assembly Corporation yani OEC isimli bir şirket bir süredir uzayda otel yapmaya çalışıyor. OEC'nin üzerinde çalıştığı otel aslında bir uzay istasyonu. Voyager olarak isimlendirilen bu istasyon insanların içinde yaşayabilecekleri bir yer olarak tasarlanıyor. Elbette buradaki öncelik bilim insanları ve astronotlar olsa da sıradan insanlar da bu otele giderek konaklama yapma imkanına sahip olacaklar. Yalnız sıradan insanlar derken bizleri kastetmiyorum. Kastettiğim şey bu tür bir gezi için birkaç 10 milyon doları gözden çıkarabilecek insanlar. Uzaydaki ilk otel olacak Voyager Uzay İstasyonu dairesel olarak tasarlanmış 24 modülden oluşuyor. Orbital Assembly Corporation bu modüllerde 400 kişinin aynı anda konaklayabileceğini iddia ediyor. Her modül kendine ait yaşam alanlarından oluşurken insanların bir araya gelebilecekleri havuz sauna spor alanları Aktivite salonları gibi mekanlar da istasyon içerisinde bulunuyor. Ayrıca bu otelin içerisinde Yapay yer çekimi de var. Ve bu sayede misafirler Dünyada alışık oldukları yer çekimli ortama daha yakın şartlarda Burada bulunabilecekler. Daha kolay hareket edip Yemek giyip Günlük yaşamlarını devam ettirebilecekler. Misafirler Yalnızca Uzay boşluğuna çıkmak istediklerinde Astronot giysileri giyecekler. Şayet Böylesi bir yapı inşa edilirse Voyager Uzay İstasyonu uzaydaki insan yapımı en büyük nesne olacak. OEC'nin yaptığı açıklamalara göre tarihin ilk uzay oteli yaşatacağı deneyime göre uygun bir fiyat etiketine sahip olacak. Buna göre bu tür bir uzay seyahatinin 3 günlük maliyeti mevcut koşullar altında tahminlere göre 5 milyon dolar olacak. Bu 5 milyon doların içerisinde 5 yıldızlı otellerin konforuna ek olarak dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'un konserleri de olacakmış. Ekip her gece iki gösteri olacağını böylelikle yıldız sanatçının uzaydaki sahne konserlerine de eşlik edebileceğini söylüyor. Her şey planlandığı gibi olursa 2025 yılında inşasına başlanacak yapı 2027 yılında hizmet vermeye başlayacak. Kulağa inanılmaz gelen birçok şeyin artık haberlerde çıkarcasına kolaylaştığı çağımızda bizi hayrete düşürecek daha birçok yeniliği birlikte yaşamak dileğiyle. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni paylaşmayı unutmayın. En yakın zamanda görüşmek üzere.